Değerli dostlar, merhaba. Ben gazeteci Halil Erem Yerli. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün 23 Temmuz 2021 Cuma ve bayram içindeyiz. Değerli dostlar, 2020'nin başından itibaren aşağı yukarı bu pandemi denilen illet, bir buçuk yıldan beri tüm dünyayı, bizleri, her ülkeyi adeta esir etti. Bu illet, bu zillet ne makam mevki, ne cinsiyet, ne milliyet tanımadı. Ve insanlar insanlar maalesef bir buçuk yıldan beri adeta bu illetin, bu zilletin esiri oldu. Bu illet, bu zillet insanları dize getirdi. Sekiz milyar insanı hazır ola geçirdi. Çok zor bir süreçten geçiyoruz. Bu süreç gerçekten kolay değil. İnşallah hepimiz, tüm dünya insanı bu illeti, bu zilleti kısa zamanda atlatır. Herkes Normal yaşamına döner. Değerli dostlar, 23 Temmuz demiştik bugün. Kurban Bayramı'nın son günü. Kurban Bayramı'nın tüm halkımıza hayırlı uğurlu olmasını ve kurbanların kabul olmasını diliyoruz. Yine 23-24 Temmuz bizim için çok önemli. 24 Temmuz biliyorsunuz önemli günlerden biri. Birazsa basın için çok önemli bir gün. Basın bayramı olarak geçiyor. Biz de bugünün özelliğine binaen arkadaşım Adnan Bey ile daha önce de yıllarca beraber çalıştık. Bugün yine bir araya geldik. Umuyor, diliyorum ki daha sonraki günlerde de hep beraber olacak ve sizlere çok güzel şeyler göstermeye, izletmeye çalışacağız. Değerli dostlar, zor süreçten geçiyoruz diyoruz. Gerçekten bu zor süreç hepimizin, tüm insanlığın moralini bozdu. İnsanlarımız tedirgin, üzgün, kuşkulu, hani anneyi kızdan, babayı oğuldan, dostu dosttan ayıran bir zaman içindeyiz. Hiç olmazsa Temmuz'un bu sıcak gününde insanlarımızın ruhunu biraz serinletmek amacıyla sizlere kısa bir mini konser vermeye çalışacağız. Umuyor ve diliyorum ki bu mini konserimizi beğenirsiniz. Hepinize iyi izlemeler, sağlıklar, mutluluklar, daha nice bayramlar diliyorum, saygılar sunuyorum. İzlediğiniz için emdenimdeki şey hey, hey, hey hey hey hey. Değerli dostlar, biraz önce söylediğimiz gibi çok sıkıntılı günler geçiriyoruz. Bugün 23 Temmuz bayramın son günü daha önce de belirtmeye çalıştığımız gibi bayramın bu son gününde ve Temmuz ayının bu sıcaklığında pandeminin insanları huzursuz, rahatsız ettiği, hazır ola geçirdiği bu günlerde hiç olmazsa bizler şiirimizle, sazımızla, sözümüzle sizleri biraz serinletmek istedik. Şimdi bu şu şiiri okuyorum. Silivri ile ilgili yazmış olduğum şiiri. Trakya'nın incisidir Silivri. Mazisine, öncesine selam var. Ta antik çağ o günden beri Geçmişine, göçmişine selam, selam var. Bilimde, teknikte, önde, ileri Hangi yana baksan kültür eseri Sayfa, sayfa, ta. Tarih kokar her yeri Şehidine, gazisine Selam, selam var Kalaparktan denizine bakınca Gönüllerden Duygu seli akınca Ceylan gibi kızlar kına yakınca, Düğününe, şölenine Şölenine selam var Ününü de tüm dünyaya duyurdu Dillere destandır Sütü yoğurdu Nice padişahlar Beyler doyurdu Çorbasına Aşına da Selam selam var Övgüler az gelir Ne desem bitmez Seni tanıtmaya Sözcükler yetmez Paris ki yanında Beş para yetmez Her taşına toprağına Selam selam Selam var İlk kez gördüğümde Ondan bu yana erem ben gönülden vuruldum sana sorsam sevdiğini der misin bana seven yürek o aşkına o aşkına selam selam selam var selam var Gide gide ben bu yoldan usandım Gide, gide, ben bu yoldan usandım Gide, gide, ben bu yoldan usandım Ayağıma diken baktı, bir sandım Bir yeri yeri de, de seni bir vefalınca sandım ben seni bir vefalı yaşsaydım Gimiş adınan oynar, kırmızılar gimiş adınan oynar. Teste teste zülfteci ne oynar? Yürü yürü de sana kızım. beni Bırakmış şeyin adınan oynar. Yar. Beni... Ne olup şeydi ne ne olad neyle acı. Değerli dostlar, bugün Temmuz'un bu sıcağında biraz önceki konuşmamda da belirttiğim gibi sizleri biraz duygusal olarak serildetmek etmek amacıyla arkadaşım, gazeteci arkadaşım Adnan Yıldırım Mozaik Haber'in sahibi ve ben Halil Eremirli, bizim Yaşam Gazetesi, bizim Yasam Ork olarak e, sizlere e, bu Bugünkü, bu sanıyorum ki izleyince beğeneceksiniz. Bir küçük bir mini program sunuyoruz. Umarım beğenirsiniz ve bizi izlemeye devam edersiniz. Son olarak bir şiirle, bir şiirciyimle bitirmek istiyorum. Emeğine, yüreğine selam olsun yerel basın. Helal ol kalem terine. Emeğine, yüreğine, selam olsun yerel basın, helal o kalem terine, hep horlanır yerel basın, yerel basın, özgür basın, diyorlar ki, yazman, susun, susun, yağmur, çamur ve karlarda, aç susuz ve da. kimse sormaz ne hallarda, çok zorlanır yerel basın, yerel basın, özgür basın, diyorlar ki yazman, susun, susun, iyi, iyi yazarsın överler, alehte yazarsın, döverler, çoğu zaman hep söverler, darlanır yerel basın, yerel basın, özgür basın, diyorlar ki yazman, Susun susun Yüreğimiz temiz Faktır Kimseye kinimiz yoktur Erem der ki Sözüm çoktur Ah, ah arlanır Yerel basın Yerel basın Özgür basın Diyorlar ki yazman Susun susun Susalım mı değerli dostlar Susmayalım Biz sizler adına Yazalım, yazalım ki herkes gerçekleri görsün, gerçekleri duysun, bizi izlemeye devam edin, hoşça kalın, sağlıcakla kalın, selamlar olsun.